Merhaba arkadaşlar, 2-8 Mart 2020 haftasının astrolojik gündemini paylaşacağım. Sizlerle önce haftanın genel detaylarından bahsedeceğim. Daha sonra burçlara ilişkin yorumlarımı paylaşacağım. Haftalık yorumlara biraz ara vermiştim. Çünkü günlük yorumları zaten detaylı biçimde paylaştığım için sizlerle buna gerek duymamıştım. Ama bazı takipçiler sadece haftalık yorumları takip ettiği için bu şekilde de bir destek göndermek istedim. Ee, videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim videoyu beğene tıklarsanız çok sevinirim ve zil tuşuna basıp bildirimleri açarsanız her gün paylaşmış olduğum içeriklerden haberdar olursunuz. Instagram'dan opikusastroloji hesabından da beni takip edebilirsiniz dedikten sonra geliyoruz 2-8 Mart haftasının astrolojik etkilerine. Evet iki ayı devirdik. 2020'de 3. ayımıza giriş yapıyoruz. Bu iki ay oldukça yoğun gündemlerle geçti ki bir yandan hastalıklar, bir yandan salgınlar, bir yandan depremler, felaketler, ekonomik krizler. Yani bir şekilde gündemimiz görünürde negatife doğru bir ivme gösteriyor ve oldukça yoğun gündemlerle meşgulüz. Bakalım Mart ayı neler getirecek bizlere. Mart ayı burç yorumlarını bu arada kanalda paylaştım. Mart ayı burç yorumlarını izlemek isteyenler o videoyu takip edebilirler. Ben şu an sadece 2 ve 8 Mart haftasının astrolojik etkilerinden bahsedeceğim sizlere. Şimdi 2 Mart günü A ikizlerde haftaya başlıyoruz. Dolayısıyla biraz kafamız dağınık olabilir. Özellikle daha ziyade yakın çevremizde vakit geçirmek isteyebiliriz. İletişim oldukça ön planda olabilir ama aynı anda birkaç şeyle uğraşmakla ilgili gündemlerimiz söz konusu olabilir. Bu nedenle birden fazla iş aynı anda yürütmek, zihinsel bir doluluk hali ile haftayı açabiliriz. 3 Mart gününe geldiğimizde Venüs ve Satürn arasında zorlayıcı bir açı var. Venüs biliyorsunuz Koç burcunda ve son derecelere yakınlaşmış durumda. Satürn ise Mart ayında Oğlak burcuna geçiş, pardon Kova burcuna geçiş yapacak Oğlak burcundan. Satürn'ün bu Kova geçişiyle ilgili bir video da hazırladım arkadaşlar. Temmuz ayına kadar özellikle etkili olacak bir geçiş. Dolayısıyla artık Oğlak burcunun son derecelerine yaklaşmış durumda Satürn, Venüs de Koç burcunun son derecelerinde ve birlikte bir kare görünüm gerçekleştirecekler. Venüs Satürn kare görünümü ile beraber birçok ilişkinin kopma noktasına gelmesine bekleyebiliriz çünkü Venüs Satürnün pozitif etkilerinde. İlişkilerin ciddiyet kazanması, ilişkinin istikrar kazanması gibi durumlar söz konusuyken tam tersi ihtimaldi de ilişkilerde kalıcı kopuşlar, kalıcı bitişler, ortaklıklarda, ilişkilerde, hukuksal meselelerde, açık düşmanlıklarla ilgili konularda, parasal konularda, bazı şeylerin temelli bir şekilde hayatımızdan uzaklaşması söz konusu olabilir. Belki bu etkiyle beraber bazıları işinden ayrılabilir, işten çıkarılabilir, ilişkisi bitebilir, evlilikle ilgili yollarını ayırmaya karar verebilir gibi, gibi biraz zorlayıcı, biraz yıpratıcı bir sonlanma ve bu sonlanmanın kalıcılık ve istikrar vadetmesi aslında asıl mesele. Yani bu sonlanma daha sonradan çok da hani telafisi olur mu olmaz mı noktasında hayır. Artık bitti gider e, şeklinde söyleyebiliriz. Özellikle bu e, Venüs Satürn etkileşiminde e, hani birbirinize taahhütte bulunmuş olduğunuz birbirinize sadakat borcu bulun sadakat borcu altında bulunduğunuz kişilerle ilişkilerinizde Sıkıntılar yaşanabilir yani bunlar neler olabilir ortaklıklar bunun yanı sıra evliliklerdir. Dolayısıyla ikili ilişkilerde biraz dikkat etmekte fayda var özellikle salı günü itibariyle. 4 Mart gününe geldiğimizde ise Ay Yengeç Burcu'na geçiyor. Ay Yengeç Burcu'nda yönetici konumda dolayısıyla duygusal anlamda biraz daha rahat bir zemin içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. Ay yengeç burcundayken özellikle evimizle, yuvamızla, ailemizle alakalı meselelerle ilgilenebiliriz. Bunun yanı sıra biraz daha belki bir ise çocuklarımız varsa onlarla ilgili gündemlerle uğraşmak durumunda kalabiliriz. Veya tam tersi bir evlatsak daha keza aile büyükleriyle ilgili problemlerle ilgili veya evimizle ilgili düzenlenmesi gereken alanlarda bir takım gündemler söz konusu olabilir. 4 Mart günü yine öğle saatlerinden itibaren Merkür retrosu kova burcuna geçiş yapıyor. Biliyorsunuz Merkür uzun süredir balık burcunda ve 17 Şubat tarihinde retro harekete başlamıştı. Bu retro hareket totalde 10 Mart tarihine kadar sürecek olsa da bunun bir kısmı birkaç derecesi kova burcunda meydana gelecek diye belirtmiştik. 4 Mart günü de Merkür artık balık burcundan Ko burcuna geçiş yapıyor ve retro hareketine burada devam ediyor olacak. Yani birkaç derece geriye ilerleyecek ve tekrar düz serine başladığında e, balık burcuna geri dönecek arkadaşlar. Dolayısıyla özellikle bu balık burcunun temsil etmiş olduğu alanlarda yaşamış olduğumuz iletişim problemleri, sıkıntılar... E, Belki kafamızın biraz daha dağınık olması toparlayamamamız gibi konularda, duygusal meselelerde özellikle hemen melankolik bir ruh haline bürünmek gibi gündemlerimizden biraz daha uzaklaşıp farklı boyutlarda bu etkiyi deneyimleyeceğiz arkadaşlar. 5 Mart gününe geldiğimizde ise Merkür ve Venüs arasında güzel bir etkileşim meydana gelecek. Merkür ve Venüs etkileşimiyle beraber özellikle o hafta başında Venüs ve Satürn arasındaki zorlayıcı açıyla beraber belki kriz ortamı oluşmuşsa, bir sıkıntı ortamı varsa, bir gerginlik varsa bunu konuşarak çözümleyebilme imkanı yakalayabiliriz. Zaten biliyorsunuz Merkür retro konumda. Dolayısıyla büyük ihtimalle Venüs ve Merkür arasındaki bu etkileşim geçmiş problemleri çözümleyebilme geçmişle alakalı meseleleri masaya yatırabilme olanağı tanıyacaktır. Aynı zamanda eski aşkların haberini alabilme, eski aşkların tekrar karşınıza çıkması gibi ihtimalleri de getirebilir. Venüs tabii ki sadece aşk gezegeni değildir. Güzellikler, para, bizi mutlu eden her türlü konu Venüs'ün konusudur. Dolayısıyla bu noktada belki tahsil edemediğiniz paralarınız varsa Merkür-Venüs etkileşimiyle beraber eski paraları tahsil etme olanağı ve imkanı da yakalayabilirsiniz. yine 5 Mart gününde Venüs'ün e, Koç burcundaki transitini tamamlayıp boğa burcuna geçiş yaptığını görüyoruz Venüs'ün boğa burcu transiti ile beraber artık rahatlıyoruz arkadaşlar Venüs koç burcuna gerçekten zararlı bir durumdaydı özellikle ikili ilişkilerde e, insan ilişkilerinde bir takım zorluklar yaşadık Çünkü herkes kendi merkezinden kendi bakış açısından ilişkiyi değerlendirme veya karşısındaki değerlendirme ve durumundaydı Ama Venüs boğa burcunda yönetici konumda olduğu bir alanda olduğu için artık boğa burcunun temsil etmiş olduğu alanları daha net bir biçimde ifade edebilecek ve bu alanlarda şans ve kısmeti beraberinde getirebilecek arkadaşlar. Venüs'ün boğa burcunda olmasıyla beraber özellikle parasal alanlarda da hani sahip olduğumuz mülkler, somut anlamda elde etmiş olduğumuz gelirlerle alakalı güzel gelişmelerde yaşayabiliriz. Yani sahip olduklarımızla alakalı pozitif gelişmeler yaşatabilir Venüs boğa burcunda özellikle bize. Bu açıdan bu transit oldukça faydalı olacaktır arkadaşlar. 6 Mart gününe geldiğimizde ise Ay Aslan burcuna geçiş yapıyor. Ayın Aslan Burcu'na geçmesiyle bira beraber biraz daha artık kendimize eğlenceye, kendi is istediğimiz, e zevk duyduğumuz konulara yöneltmeye başlayacağız. Ki Venüs'te Boğa Burcu'nun artık biraz daha e durumlar toparlanmaya başlayacak diyebilirim. Ve haftanın son günü 8 Mart günü özellikle e Güneş ve Neptün Balık Burcu'nda kavuşacaklar. Güneş-Neptün kavuşumu ile beraber... Ee, özellikle haritalarımızda balık burcunun temsil etmiş olduğu alanlarda önemli bir hayalimizi gerçekleştirebiliriz veya önemli bir hayalimizi keşfedebiliriz. Buna ışık tutulabilir. Oldukça güzel parlayacağımız ve güzel fırsatlar yakalayacağımız bir kavuşum olacağını düşünüyorum. Ee, çünkü balık burcu temaları zaten son birkaç haftadır oldukça hakim ve retro da bu alanda meydana geldiği için üstüne üstlük bir de bir yeni ay deneyimlediğimiz için bu alanlarda artık bir şeyler tetiklenmeye başlıyor diyebiliriz. Dolayısıyla e, güzel gelişmeler, hayallerimizi gerçekleştirmek ne istediğimizi bulmak noktasında e, güzellikler deneyimlemek söz konusu olabilir ve yine aynı gün haftanın son günü e, Venüs ve Uranüs'te e, kavuşum enerjisi içerisinde olacak. Dolunay'a doğru giderken bizler Venüs Uranüs kavuşumu da Sürpriz aşklar, sürpriz gelişmeler, sürpriz gelirlerle ilgili gerçekten çok güzel bir hafta kapanışı yaşatacak bizlere. Özellikle haftanın son birkaç günü hatta haftanın son günü. Çok güzel enerjilerle kapanıyor diyebilirim. Zaten 9 Mart günü bir dolunay meydana geleceği için bu dolunay öncesinde aslında bizi motive edecek hoş sürprizlerle karşılaşma ihtimalimiz yüksek gözükmekte arkadaşlar. Evet haftanın genel etkileri böyleydi. Şimdi bakalım burçlara ilişkin ne gibi etkiler bekliyor bu hafta içerisinde. Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 2-8 Mart haftasında özellikle ikili ilişkilerde kariyer hayatınızla ilgili e, bazı alanlarda kırılmalar yaşayabileceğiniz gibi üstleriniz, patronlarınız veya ebeveynlerinizle problemler yaşayabilirsiniz. Hafta ortasından itibaren sosyal çevreniz, arkadaş çevrenizle hoş vakit geçirebileceğiniz belki de arkadaş çevrenizden birisiyle e belki de eski bir dostunuzla aşk yaşama ihtimali yakalayacağınız ortamlar söz konusu olacaktır sevgili koçlar 5 Mart tarihinde Venüs Boğa burcuna geçiyor Venüsün Boğa burcu geçişiyle beraber parasal ananda artık önümüzdeki günlerde daha hoş ve güzel fırsatlar yakalayabileceksiniz ve haftanın son günü Balık burcunda meydana gelen Güneş Neptün kavuşumuyla da beraber içsel anlamda çok büyük bir farkındalık ve çok güzel bir gelişme yaşayabileceğiniz belki de hayalini kurduğun bir sanatsal projeyi sonlandırabileceğiniz veya imkan ve olanak yakalayabileceğiniz bir durum söz konusu olabileceği gibi. Aynı zamanda geçmiş ve bilinçaltı ile ilgili aranızdaki mesafeyi koparabileceğiniz ve kendinizi yeniden doğurabileceğiniz bir hafta sonu yaşayabilirsiniz. Güzel bir hafta diliyorum sizlere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. 2-8 Mart haftasında özellikle farklı yerlerde bulunduğunuz Farklı kültürler ve farklı yaşam görüşlerine sahip olduğunuz kişilerle tartışmalara girmemekte fayda görüyorum. Bunun yanı sıra yurt dışı seyahatleriyle alakalı gündemleriniz varsa bir takım aksaklıklar ve problemler yaşayabilirsiniz. 5 Mart günü Venüs burcunuza geçiş yapacak. Venüs'ün burcunuzdaki ziyaretiyle beraber önümüzdeki süreçte kendinizi daha net biçimde ifade edeceğiniz, daha çok dikkat çekeceğiniz fiziksel imajınızın daha ön planda olacağı bir süreç sizi bekliyor olacak sevgili boğalar. 8 Mart günü Güneş ve Neptün Balık Burcu'nda kavuşuyor. Bu kavuşumla beraber özellikle çok büyük bir kariyer geliri, çok büyük bir kariyer ünvanı veya büyük bir kazanç elde edebileceğiniz, e, hayalinizi gerçekleştirebileceğiniz, büyük hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz kişilerle tanışma imkanı yakalayabilirsiniz. Umarım güzel bir hafta olur. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Haftaya ay burcunuzda başlıyoruz. Dolayısıyla sizin zamanınız diyebiliriz. Ee, sizler birden fazla iş aynı anda yürütmeyi beceren insanlarsınız ama hafta başında özellikle Venüs ve Satürn arasındaki sert bir görünüm meydana gelecek. Bu görünümle beraber özellikle e, parasal konularda hayallerinizle alakalı e, bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Yani partnerinizin maddi durumu veya sizin hayalini kurmuş olduğunuz maddi olanaklarla alakalı bir gerilim yaşayabileceğiniz gibi arkadaşlıklarda da bir takım sıkıntılar yaşama ihtimali söz konusu olabilir. 5 Mart günü Venüs Boğa burcuna geçiyor. Venüs'ün Boğa burcu geçişiyle beraber içsel anlamda kendinizi çok iyi biçimde yenileyeceğiniz ve hani kendi içinize yönelip içinizdeki gücü ve sevgiyi bulabileceğiniz bir süreç başlayacak diyebilirim. 8 Mart günü ise Güneş ve Neptün 10. evinizde kavuşum yapacak. Bu çok büyük bir kariyer hayalinin gerçekleşmesi anlamına gelebilir. Gerçekten büyük bir hayalinizi gerçekleştirecek bir platform, bir ortam veya bir kişi, bir olanak ile karşılaşabilirsiniz. Yükseleceğiniz ve kendinizi mesleki anlamda tatmin edebileceğiniz fırsatlar da beraberinde gelecektir. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen Burcu Yengeç olanlar. 2-8 Mart haftası astrolojik gündemi anlatıyorum. Öncelikle... Hafta başında meydana gelecek olan Venüs ve Satürn arasındaki gerilimli açı sizi de doğrudan etkileyecek sevgili yengeçler. Çünkü bir taraftan 7. eviniz bir taraftan ise Onuncu eliniz etki altında olacak. Bu da özellikle ikili ilişkilerde veya iş ortaklıklarında aynı gelecek hayalini paylaşmama şeklinde kendini gösterebileceği gibi özel yaşantınızda eşinizle bir takım meselelerden dolayı kariyer ve gelecek beklentileri yönünden dolayı anlaşmazlığa ve uyuşmazlığa düşebileceğinizi gösteriyor. 5 Mart tarihinde Venüs Boğa burcuna geçiş yapacak. Venüs'ün Boğa burcu geçişiyle beraber özellikle sosyal çevrenizin kalabalıklaşmaya başlayacağı, güzel dostluklar kuracağınız ve kariyer gelelerinizde artışlar yaşayabilme ihtimalinizin olacağı bir süreç deneyimlemeye başlayacaksınız. 8 Mart günü ise haftanın son günü ise özellikle oldukça şanslı ve fırsatlı bir gün. Güneş ve Neptün kavuşumu söz konusu Balık burcunda. Bu kavuşum sizin 9. evinizde meydana geleceği için hayat görüşünüzü değiştirecek, belki sizi çok pozitif yönde etkileyecek uzaklardan bir kişiyle tanışma, özellikle felsefe alanında faydası dokunabilecek bir kişiyle tanışma imkanını yakalayabileceğiniz gibi. Bunun yanı sıra hukuksal süreçleri devam eden bir yengeç burcuysanız bu alanda hayalinizi gerçekleştirebilir veya çok güzel bir seyahat veya eğitim fırsatı yakalayabilirsiniz. Güzel bir hafta diliyorum sizlere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar 2-8 Mart haftasını değerlendiriyoruz birlikte. Haftanın başlangıcında Venüs ve Satürn arasında gerilimli bir açı meydana gelecek sevgili aslanlar. Bu etki özellikle siz 9. ev ve 6. evden alacaksınız. Bu da demek oluyor ki günlük işlerinizde bir takım aksaklıklar, son dakika iptalleri söz konusu olabilir. Özellikle seyahat planlarında bazı e, çalışmalar yaşayabilirsiniz 5 Mart tarihinde Venüs boğa burcuna geçiş yapıyor Venüs'ün boğa burcu geçişi sizin için Aslında oldukça güzel bir etkileşim olacak çünkü kariyer evinizde ilerlemeye başlayacak Venüs Dolayısıyla kariyerinizle alakalı işinizle alakalı güzel e, imkanlar yakalayabileceğiniz ve belki birçok Aslan Burcu'nun da e, İlişkilerini ciddi boyuta taşımak isteyebilecekleri bir hafta söz konusu olabilir. Haftanın son günü ise Balık burcunda güneş Neptün kavuşumunu karşılayacağız. Bu kavuşum sizin 8. evinizde meydana geliyor. Bu da demek oluyor ki ekstra kazançlar, ekstra destekler eşin maddi durumunda veya sizin beklentilerinizin ötesinde size destek olacak yeni durumlar veya yeni olgular gelişebilecek demektir. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar 2-8 mart haftasında özellikle haftanın ilk günlerinde satürn ve venüs arasında meydana gelecek olan gerilimli açı biraz zorluk çıkaracak diyebiliriz. Bu etkileşim özellikle aşk hayatında bir takım sıkıntılar çıkarabileceği gibi parasal konularda risk almamanız gerektiğini söyleyebilirim hafta başı itibarıyla özellikle 5 Mart tarihinde Venüs Boğa Burcuna geçiş yapacak. Venüsün Boğa Burcu geçişiyle beraber seyahatler, eğitimler Yaşam vizyonunuzu değiştirecek yeni kişiler veya olaylarla karşılaşma ihtimaliniz artacak sevgili başaklar. Haftanın son günü ise 8 Mart günü ise Güneş ve Neptün balık burcunda kavuşuyor. Tam sizin karşınızda ve 7. evinizde bu muhteşem bir etki. Gerçekten evli başak burçları partnerleriyle alakalı çok güzel gelişmeler yaşayabilirler. Veya birçok başak burcu evlilik kararı alabilir, ilişkilerinde şifa enerjisinin çalıştığını gözlemleyebilirler ve partnerlerinden kendilerine gelen etkilerin özellikle pozitife doğru gittiğini fark edecekleri güzel bir hafta kapanışı olacaktır. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 2-8 Mart haftasında özellikle haftanın başlangıcında Venüs ve Satürn arasında meydana gelecek olan gerilimli açı biraz zorluk çıkaracak. Bu da sizin evinizin köşe noktalarına denk geldiği için haritanızın köşe noktalarındaki evlere denk geldiği için biraz gerilim yaratabilir. 7. ev ve 4. ev aksından alacaksınız. Yani ailevi problemler ev içerisinde huzursuzluklar yaşayabilmek ihtimali ortaya çıkarabilir. Dikkatli olmakta fayda var. 5 Mart tarihinde yönetici gezegeniniz Boğa burcuna geçiş yapıyor. Bu geçişle beraber özellikle eşin maddi durumuyla veya başkalarıyla paylaşmış olduğunuz maddi maddi Manevi kaynakların artmasıyla beraber bir rahatlık yaşayabilirsiniz. Biraz daha sorumlulukların üzerinizden kalktığını hissedecek gelişmeler söz konusu olabilir. Sevgili teraziler haftanın son günü ise güneş ve neptün kavuşumu söz konusu balık burcunda bu kavuşumla beraber özellikle iş hayatınızda günlük rutinlerinizde çok büyük bir değişim e, hayalini kurmuş olduğunuz çok güzel bir iş teklifi veya sağlığınızla alakalı güzel gelişmeler yaşatabilecek e, şifa enerjilerini çalıştıracak güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Umarım güzel bir hafta geçirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. 2-8 Mart haftasının hemen başlangıcında özellikle Venüs ve Satürn arasındaki gerilimlerce dikkatimizi çekiyor. Bu açıyla beraber e, iletişime biraz daha dikkat etmekte fayda var. Kardeşlerle olan ilişkiler yakın, çevre ilişkilerinde bir takım kopukluklar, aksaklıklar söz konusu olabilir. 5 Mart tarihinde Venüs Boğa burcuna geçiş yapacak. Venüs'ün Boğa burcu geçişiyle beraber biraz rahatlayacaksınız sevgili Akrepler. Çünkü Venüs 7. evinizde geçiyor. Bu da ikili ilişkiler anlamında daha güzel bir sürecin sizi beklediği anlamına gelmektedir. Dolayısıyla ikili ilişkilerde özellikle karşı tarafla daha iyi bir biçimde anlaştığınızı düşündüğünüz gelişmeler deneyimleyebilirsiniz. Haftanın son günü ise 8 Mart günü Güneş ve Neptün kavuşumu meydana gelecek. Sizin dost burcunuz Balık burcunda. Bu da e, yalnız akrep burçları için sürpriz bir aşk, e, gerçekten hayalini kurmuş olduğu e, aşkı karşılarında bulma ihtimali söz konusu olabileceği gibi bebek haberi almak veya gerçekten sizi çok heyecanlandıracak e, bir projeyi ortaya koymak adına da oldukça fırsatlı ve keyifli bir gün olacaktır. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Bu hafta özellikle 3 Mart tarihinde Venüs ve Satürn arasındaki gerilimli açı dikkatimizi çekiyor. Bu açıyla beraber parasal meselelere biraz daha dikkat etmekte fayda görüyorum. Çünkü harcamalar, ödemeler ve bütçe dengesini tam net bir şekilde ayarlayamamak sizi bir takım krizlere sokabilir sevgili yerler. Bu alanda dikkatli olmanızda fayda var. 5 Mart tarihinde Venüs boğa burcuna geçiş yapıyor. Venüs'ün boğa burcu geçişiyle beraber Özellikle iş ortamınızda birlikte çalıştığınız kişilerle ilişkilerinizin daha iyi biçimde ilerlediği ve belki de iş yerinden biriyle aşk aşama ihtimalinizin ortaya çıktığı gelişmeler söz konusu olabilir. Haftanın son günü ise Balık Burcu'nda Güneş-Neptün kavuşumu söz konusu olacak. Bu kavuşumla beraber özellikle gerçekten sizin de köşe birine denk geldiği için bu kavuşum aile hayatında güzel gelişmeler yaşatabilecek haberler, toplantılar söz konusu olabileceği gibi belki ev alımı, satımı, yer değişikliği gibi gündemler, hayalini kurduğunuz evi bulmak gibi güzel gelişmelerde söz konusu olabilir. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. 2-8 Mart haftasının hemen başlangıcında özellikle Venüs ve Satürn arasındaki gerilimli açı dikkatimizi çekiyor. Bu açı sizin 1. ev ve 4. ev aksınızda meydana geleceği için biraz kriz yaratabilir. Aile ile alakalı kendi karakteriniz, kendi geçmişiniz, kendi tabularınızla alakalı sancılı durumlarla yüzleşebilirsiniz. Sevgili oğlaklar, aile içerisinde birkaç gün boyunca huzursuz hissettiğiniz, durumlarla karşılaşabilirsiniz. 5 Mart tarihinde ise Venüs Boğa burcuna geçiyor. Venüs'ün Boğa burcu geçişiyle beraber özellikle aşk hayatınız hareketlenmeye başlayacak. Ee, sizi heyecanlandıracak güzel gelişmeler ee, daha çok böyle hayatın eğlenceli kısımlarının tadını çıkarmaya başlayacağınız bir süreç başlayacak diye düşünüyorum ve haftanın son gününde ise balık burcunda Güneş ve Neptün kavuşumu oldukça şifalı ve güzel bir enerji çalışıyor olacak bu kavuşumda sizin 3. E, Evinizde meydana geldiği için çok güzel bir haber alabilirsiniz. Çok güzel bir seyahate çıkabilirsiniz. Araç alımı satımı söz konusu olabilir. Veya güzel bir işe anlaşmaya veya sözleşmeye imza atabilirsiniz sevgili oğlaklar. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. 2-8 Mart haftasının hemen başlangıcında Venüs ve Satürn arasındaki gerilimli açıyla haftayı başlatıyoruz. Bu biraz tabi içsel anlamda 12. evinizde meydana gelecek bir etkileşim olduğu için özellikle eski aşklarla ilgili belki bilinçaltı tekrar aktif olabilir. Bu alanda kayıpların, bilinçaltının oynamış olduğu oyunların can sıkıntısını yaşayabilirsiniz birkaç gün boyunca. 5 Mart tarihinde ve Venüs buha burcuna geçiş yapıyor. Venüsün boğa burcu geçişiyle beraber aile içerisinde oldukça keyifli ve huzurlu süreçler yaşayabileceğiniz gibi ev alımı aradığınız ve bulmak, ev kiralamak gibi gündemlerde ön plana çıkabilir sevgili kovalar. 8 Mart günü haftanın son günü ise Güneş ve Neptün balık burcunda kavuşum enerjisi içerisinde. Bu da çok güzel bir gelirin, çok güzel bir paranın halinize girme ihtimalini arttıracağını söyleyebilirim. Aynı zamanda özgüveniniz ve öz değer duygunuz da bununla beraber artış gösterecektir. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar hafta başında venüs ve satürn arasındaki gerilimden açığıyla beraber özellikle arkadaş çevrenizde bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz belki hayallerinizi gerçekleştirmek için paylaştığınız kişilerin hayal hırsızlığı yaptığına dahi şahitlik edebilirsiniz bu konuda dikkatli olmanızda fayda var hayallerinizden kimseye bu hafta içerisinde bahsetmeyin sevgili balıklar 5 mart tarihinde venüs boğa burcu geçişi başlıyor venüsün boğa burcu geçişiyle beraber Özellikle seyahat planınızın artacağı, kısa mesafeli seyahatlerinizin artacağı, bu seyahatlerde hoş zaman geçireceğiniz, belki hoş insanlarla vakit geçireceğiniz ve aynı zamanda kardeşleriniz, kuzenleriniz, yakınlarınızla daha doğru ve güzel diyaloglarınızın söz konusu olduğu bir süreç ortada. Bununla beraber haftanın son günü burcunuzda Güneş ve Neptün kavuşumu var. Bu gerçekten sizin açınızdan oldukça mucizevi bir Etkileşim her alanda şifa enerjisini hissedeceğiniz, dilediğiniz her şeyin sanki hayatınıza çektiğinizi hissettiğiniz bir gün olma ihtimali oldukça yüksek. Dolayısıyla özellikle hafta sonu ne dilediğinize özellikle dikkat edin sevgili balıklar. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar haftalık yorumlar bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Her birinize güzel bir hafta diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Benden danışmanlık almak isteyen bana ulaşmak isteyenler Instagram opikusasöylesi hesabından veya evrenselkadimbilgetci.com adresinden bana yazabilirler ve ulaşabilirler. Mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.